Majesteleri, oho, oho, saygıdeğer majesteleri. E, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Selçuk Efendi. Bu konuda yardıma ihtiyacım var. Bana yardımcı olabilir misin? Babamın kafasının altın heykelini yaptırdım ama Do doğru ölçüde yaptırıp yaptırmadığımdan emin değilim. Peki doğru ölçü nedir? Bildiğin gibi geleneklerimize göre her şeyi mavi renkli küplerle ölçüyoruz. Evet efendim, bilmez olur muyum? Ama problem değil. Ben de her şeyi mavi renkli küplerle ölçmeyi severim. Kanunlarımıza göre, tüm kafa heykelleri dört mavi renkli küp yüksekliğinde olmalı. E tamam, e, gayet kolay bir ölçü. Peki, sorun nedir? Efendim sorun şu ki, bu heykelin dört mavi küp yüksekliğinde olup olmadığından emin değilim. Aaa ne yapacağız? Gerçekten ne yapacağız? Tamam tamam majesteleri sakin olunuz. Sanırım kolaylıkla üstesinden gelebiliriz. E ne de olsa bir sürü mavi renkli küpümüz var. Heykelin hemen yanında üst üste dizerek heykelin boyunu hesaplayabiliriz. Öyle değil mi? Aa evet bu kesinlikle şahane olur. E peki o zaman majesteleri neden dizmeye başlamıyoruz? Ha olur çok güzel olur hemen başlayalım. Bu bir, bu iki, bu da üç. Ne? Aman tanrım olamaz. Heykel sadece üç mavi küp boyunda. Ben ne yapacağım şimdi? Durun durun majesteleri sakin olun. Panik yapmanıza gerek yok. Sadece küpleri nasıl dizdiğinize bir bakın. Bakınca çok ilginç duruyorlar. Sanki havada asılmış gibiler. O küpleri nasıl havada tutuyorsunuz öyle? Eğer heykelin boyunu doğru ölçmek istiyorsanız, aralardaki bu boşluğun olmaması lazım. Hadi, mavi renkli küpleri silelim ve şimdi tekrar deneyelim. Evet, evet, çok mantıklı. Tekrar deneyelim. Bir, iki, ha bak, bu sefer arada boşluk bırakmadım. Evet majesteleri, çok iyi gidiyorsunuz. Ama beni bölüyorsun. Susarsan devam etmeyi düşünüyorum. Ah özür dilerim majesteleri. Lütfen, e, lütfen devam edin. Üç, dört ve beş. Oh, hayır olamaz, yine olmadı. Hayır, bu sefer de beş mavi küp oldu. Halbuki dört küp olmalıydı. ''Sakin olun majesteleri. Yine panik yapmanıza gerek yok. Böyle olması normal. Çünkü heykelin alt hizasından başlamadınız. Siz heykelin daha aşağısından başladınız ve yukarıda da tam hizada bitirmediniz. Heykelin boyunu geçtiniz.'' ''Selçuk Efendi, sanırım ben bunu beceremeyeceğim. Benim yerime sen yapar mısın lütfen?'' ''Majesteleri, bence bunu kendi başınıza yapabilirsiniz.'' Sadece şunu unutmayın. Ölçmeye heykelin tam altından başlayın ve başın tam üst kısmının hizasında bitirin. Son olarak da aralarda boşluk bırakmadığınızdan emin olun. Aman! Gittikçe sıkılmaya başladım. Ama son bir kez deneyeceğim. Evet, kesinlikle tekrar denemelisiniz. İnsan düştükçe kalkmalı, öyle değil mi? Evet, evet doğru. Hadi o zaman başlayalım bu heykelin alt kısmı ve dizmeye buradan başlayacağım. Burası da üst kısmı ve burada da dizmeyi bırakacağım. Değil mi? Tamam. Bir, iki... Arada boşluk istemiyoruz. O yüzden dikkat ediyorum. Üç ve dört. Aa, harika. Bu sefer oldu sanırım. Bu sefer doğru görünüyor. Tam olması gerektiği gibi dört mavi küp yüksekliğinde... Yardımlarınız için çok teşekkür ederim Selçuk Bey. Sarayımıza bir şaheser daha eklemiş olduk. Yardımcı olabildiğime sevindim majesteleri.